Yeni Müslüman olan Güney Koreli Davut kardeşimle beraber Kız Kulesi'ne geldik. Şu an üst katında oturduk ve çay içiyoruz. Kam Davut. Kam. Kam. Doğru. <gülüyor> Kız ile alakalı pek çok hikaye vardır. Bunlardan biri de Osmanlı döneminde meşhur Battal Gazi'nin hikayesidir. Battal Gazi'nin İskirar telfuruyla aşk yaşamaktadır. Tabi Battal Gazi'den Herhalde korktuğu için Üsküdar tekfuru hazinelerle beraber kızını da buraya kapatır. Ee, Sabah karşı Battal Gazi askerleriyle beraber kuleye gel, hem kızı hem hazineleri kaçırır. Ee, pek çoğumuzun da bildiği bir laf vardır Ata olan Üsküdar'ı geçti diye. Yani bu laf Battal Gazi'nin e, bu aşk hikayesinden gelmektedir. Kız kulesinin yapılmasıyla ilgili bir efsane de prenses efsanesidir. Vaktiyle bir falcı şehrin kralına kızını bir yılının zehriyle öleceği kehanetinde bulunur. Kızını çok seven kral kızını korumaya almak için salacak açıklarındaki kayalıklara bir kule inşa ettirir ve kızını bu kuleye yerleştirir. Günlerden bir gün şehirden kuleye gelen bir meyve sepetinden çıkan yılan kızı sokar ve kız ölür. Ee, Tabi bu efsane Bizans döneminde olmuştur. Yani Osmanlı'dan önce olmuştur. Ee, küçükken de babama ben sormuştum buranın hikayesi neydir diye babamın anlattığına göre de e, gene falcının biri işte krala kızını yılan sokacak ölecek diyor. Kral da korkusundan kızını sevdiği için bu kuleyi inşa ettiriyor ondan sonra kızını buraya yerleştiriyor fakat kızın bir tane sevgilisi var her gün buraya geliyor yanında gelirken de işte bir sepette meyve falan getiriyor yiyecekler getiriyor bir gün gelirken sepete yılan giriyor ee, tabii kızın yanına geldikten sonra kız hiç bakmadan e, elini uzatıyor Tabi yılan sokuyor ondan sonra ölüyor e, Sevgilisi de Perişan oluyor tabi kahrından O da kendini denizin sularına Bırakıp intihar ediyor İçer kolay gelsin. Perfeito. Hey. kurtarmak için Deniz'in ortasına kule yaptırıyor ee, Tabii kızını ölümden kurtaramıyor Azrali'nin elinden kurtaramıyor Ecel geldiyse ne yazıldıysa o Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bir insan eceli geldiyse yani bir saniye bile bir süre bile azıcık bir süre bile uzatamaz şimdi malum günümüze korona virüsü var Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Devletimizin söylediği şekilde, dinimizin gerektirdiği şekilde önlemlerimizi tabii ki alacağız. Ama şu da var. Eğer kaderimize yazıldıysa yani ne kadar dikkat edersek edelim. Ecel geldiyse kaçışı yok arkadaşlar. Yani tabii ki çekinmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Bazı insanlar diyor ki yani mesela korkmayın. işte ne bileyim mesela yıldırım çarpardı. Ben yıldırımdan korkmazdım. Hocam da bir gün buna benzer bir şey anlatmıştı. Mesela hocam da korkmazmış yıldırımdan da. Fakat e, o da bir kitapta okumuş. Bu tür şeyler işte yıldırım çarpması, bu kazalar, belalar, işte gülüs olayı. Afetler, depremler bu tarz şeyler Mevla'nın aslında uyarısıymış yani korkmamak olmazmış yani korkmamak e, hani sanki allah Teala bize bela verdi ben korkmuyorum Allah'ın belasından ben korkmuyorum demeye geliyormuş bir nebze e, tabi günümüzde bilmeyen insanlar ne diyor ya diyor ben diyor korkmuyorum ne ecel geldiyse yazılacak ya, tabi ki ecel geldiyse yazılacak ama biz korkmamız gerekiyor çünkü Allah Teala bunu bize bir uyarı olarak gönderir. Yani tabi bizim insanımız bilmediği için işte yanlış konuşuyoruz. Allah'ın verdiği gazaba karşı, belaya karşı benim korkum yok, ben korkmuyorum diyor. Ama aslında korkmak gerekiyor arkadaşlar. Tabii korkmak derken de bu korkuyu abartmayacağız. E biz mesela gene ben korkmuyorum deyip korunmayan arkadaşlar var. Yani aslında korunmak da Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yani Allahutaala Peygamber Efendimizin hayatına koruyacağına dair Peygamber Efendimiz de söyledi zaten. Ama bunu söylemesine rağmen peygamber efendimiz gene de zırh kullanı daha nasıl olsa beni Allah koruyacak işte Allah bana söz verdi deyip de e, gevşek davranmadı yani o gevşek davranmadıysa bizim gevşek davranmamız hiç yapışmaz. o yüzden gerekli tedbirleri alalım arkadaşlar اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع وذائع وبارك وسلم عليه وعليهم كفيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع ودباع وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع ودباع وبارك وسلم عليه وعليهم كفيرا كفيرا Evet, Hadi koş bakalım. Zamanı geldi. Fazla açılma. Davut arkadaşımızla güzel bir vakit geçirdik. <gülüyor> Sağolsun bizi kırmadı geldi. Kur'an kursumuza kadar wow. geldi. Kuran çok kadar e, Evimize geldi. Çok Yemek izledim. yedik beraber. Gemi e, uzak e, Oğlum Mahmutla da çok Gemi, güzel vakit izledim. geçirdiler. Çok He? yavaştılar. Aralarında Gemi, yani... E, çok güzel bir bağ oluştu. İnşallah tekrar gelir. Kendisi şu virüs olayı geçtikten sonra tekrar geleceğini söyleyebilirim. Ee, bu arada bu video daha koronavirüsü Türkiye'de e, e, bir ya da hiç ölüm yokken e, vaka sayısı daha 200'e bile ulaşmamışken çekildi. Artık tabii evdeyiz dışarı çıkmıyoruz yanlış anlaşılmasın. O yüzden uyarılara uyalım mecbur kalmadığımız sürece pek gezmeyelim arkadaşlar. Bu virüs olayı geçene kadar dikkat edelim. Kız Kulesi hikayesini de aklımızdan çıkarmayalım. Ecel geldiyse yapacak bir şey yok. allah Teala gene de muhafaza etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamızı, bizi, ailemizi bütün Müslümanları korusun.